Sevginin Aynısı kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle yaz aylarında buz gibi serinletecek limonata tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir tabak dolusu dilimlenmiş kavun, bir tane rendelenmiş limon kabuğu rendesi, 1 tane limon suyu, 1 su bardağı şeker, 6 su bardağı su. Öncelikle kabınları rondodan geçiriyoruz. Rondodan geçirdiğimiz kavunu bir kabuğa alarak diğer yarısına da aynı işlemi uyguluyoruz. Rondodan geçirdiğimiz kavunları tel süzgeci alıyoruz ve biraz karıştırıyoruz. Daha sonra limon kabuğu rendesi ve suyun yarısını ekleyip karıştırıyoruz. Şekeri ve limon suyunu da ekleyerek şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. En son kalan suyu da ekleyip iyice karıştırıyoruz. Sürahiye ya da uygun bir kaba alıyoruz. Buzdolabına kaldırarak birkaç saat dinlendiriyoruz. Yaz günlerinin vazgeçilmezi içmeye doyamayacağınız bu limonatayı denemenizi tavsiye ederim. Şeker ve su miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.